selam yengeç arkadaşlarım ben şengül şengül'ün sihirli falları kanalına efendim hoş geldiniz benim güzel yengeççiklerim efendim sizler için eylül ayında benim yengeçlerimi neler bekliyor şöyle bir genel yorum yapacağım bay bayan hepiniz için öncesinde çay falı aşk hayatınız kanalıma bilmeyen yengeç arkadaşlarımı bekliyorum sevgili arkadaşlarım aboneliklerinizi bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum güzel yorumlarınızı her şeyinizi oraya da bekliyorum buraya da bekliyorum Sizleri seviyorum. Sizler için şöyle Eylül ayı genel yorumu yapacağım sevgili arkadaşlar. Önce kahve, ardından da bir iki tane tarotumu açacağım sizler için. Bakayım benim narin yengeçlerimi Eylül ayı içerisinde neler bekliyormuş. Benim narin yengeçime hiç nazar değmez mi? Şöyle çıbığımını alayım elime. Sevgili arkadaşlar bakın size de göz çıktığı, geçmişlerden gelen, güzel bir narin yengeç bayanısınızdır niye nazar değmesin size şöyle yakışıklı bir yengeç beyisinizdir maddi durumunuz yerindedir başarılı beceriklisinizdir efendim nazar çeker mutlaka bakın diplerden geliyor şöyle bir okuyalım bir ferahlayalım ve karamsar duygu ve düşünceleri içimizden atıyoruz genel olarak tamamınıza söylüyorum bunu sevgili arkadaşlarım tamam mı sevgili narin yengeçlerim benim şöyle bir bakalım Evet, hmm. Evet şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi sizin 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane hayat yolunuz var sevgili arkadaşlar. 5 hayat yolunuzdan, şimdi 5 hayat yolunuzdan 3'ü tıkalı göstereceğim de bizzat. 1, 2, 3 tıkalı önünü görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir kara bulut kaplamış. Çıkışın yok diyor. Aile engeli olabilir. Eş engeli olabilir. Maddi engeller olabilir. Bir şeyler şu raddeye kadar size heves verip getiriyor getiriyor. Hani bazen olur ya hayaller kurarız. Elimize küçük çaplı fırsatlar geçer. Hayal kurarız. Bir hafta on gün bir şeyler iyi gider. Gideriz gideriz gideriz. gideriz. Hop, şuraya gelindiğinde hayaller bir anda duman olur. Neden? Düşündüğümüz gibi olmayabilir. Aman Şengül küçük şeyler konuşma demeyesini sevgili arkadaşlarım da gösteriyorum bakın yollar tıkalı. Bu raddeye gelindiğinde yollar tıkalı. Yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Ne bileyim düşündüğünüz gibi çıkmayabilir bazı şeyler. Bu raddetteki arkadaşlarım için söylüyorum ama biraz kısa ve öz çıkmış. Bizde hep şöyle derler az olsun öz olsun. Şu raddeye gelindiğinde iki tane yolunuzu görüyorsunuz değil mi? Gidin gidebildiğiniz kadar yollar açık. Merak etmeyin canlar hatta o yolun ucunda sizi bekleyenler de var gidin gidin bekliyorlar tertemiz şekilde kısmetler bekliyor sizi sevenler bekliyor sevgili arkadaşlar Oo, çok güzel 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bakın. Eylül ayı içerisinde temiz temiz çok güzel haberler alacaksınız bu kısa kısa yollardan gelecek bu güzel haberlerine sevgili yengeçler ballısınız ve sizin efendim bir tane de bakın alt kısımda çıkmış biraz ama burada bir koyununuz çıkmış sevgili narin yengeçlerim Eylül ayı içerisinde tam bu bütün yengeçlerin işte duası kabul oldu ada kabul oldu diyemeyiz. Örnek veriyorum canlar yüzde kırkınız bundan faydalanabilir. Buradaki açılımdan sevgili arkadaşlar sizin anağınız kabul olmuş. Resmen koyun çıkmış koyunun da üstünde bir kişi şey yapmıyorum bu koyunun üstündeki kişi iki cinsiyet çıkmış. Yarı erkek yarı bayan yani çok ilginç ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum yarı erkek yara bayan ya böyle bir şey yok yani her iki cinsiyette bundan yararlanacak süper harika zaten tek taraf yararlanmasın her iki tarafta yararlansın bu koyunun arka kısmında da çok küçük bir deve çıkmış inanılır gibi değil sevgili arkadaşlarım şöyle çevire çevire geleceğim küçük bir deve çıkmış biraz sabredin bakın o deveniz koyunun hemen arkasında o deve deve kervanı gibi nereye gidiyor tertemiz kısa yola gidiyor kısa vadesi kalmış bazı arkadaşlarımın muratlarına ermesi için gerçekten sizler de güzel yerlere doğru gideceksiniz sevgili narin yengeçlerim benim evet, hmm. evet çoluğuyla çocuğuyla birlikte biraz böyle Okul telaşıydı, çoluk çocuk okutmaktı derken sıkıntı içinde olan adında Ç harfi olan, Y harfi olan, N harfi, M harfi, K harfi olan yengeç burcu breyleri var. Bay bayan cinsiyet hiç önemli değil. Merak etme güzel kardeşim o çocuklar zaten biraz büyümüşler onlar. Hiç merak etme o sıkıntıyı da atlatacaksın. Bak önün açık, önün açık burada hiç merak etme. Birazcık zamanın var çoğu yetmiş azı kalmış çift çift haberleriniz gelecek sizin küçük küçük balıklarımız çıkmış bayağı bir kısmetli olacaksınız yolu tıkalı olan arkadaşlarım sizlere de güzel haberler gelecek sadece böyle istediğiniz gibi örneğin şehir dışına örneğin ülke dışına öyle taşınmakmış çekip gitmekmiş sadece pek bunu yapamayacaksınız çünkü yollarınızı tıkamışlar sizin öyle çıkış yok en azından şu an için. Eylül ayı içerisinde ama şöyle bir şey var adında K harfi olan yengeçler ah siz var ya siz adında K harfi olanlar bakın burada resmen çıkmış ah benim yengeçlerim onlar engel mengel tanımıyor ha buradakiler nasıl diyeyim bizde kapana kısılmak derler kapana kısılmışlar ama Şuradaki gördüğünüz gibi bakın K harfini görün resmen o engel tanımıyor adında K harfi olan yengeçler sevgili arkadaşlarım sizler engel mengel tanımayacaksınız bir şekilde engelleri aşıp zincirleri kırıp bir fırlama durumu oluşacak sizlerde helalsiniz evet nereye kadar değil mi nereye kadar yolunuzu tıkayacaklar sizin o da var yani evet sevgili yengeçlerim benim güzel insanlar Nasıl diyeyim böyle iş hayatında yıkım yaşar mıyım acaba iflas eder miyim acaba diye kara kara düşünen yengeçlerim var. Merak etme güzel kardeşim bay veya bayan hepinize söylüyorum bunu hiç o şeye girmeyin öyle bir korkuya girmeyin. Ortak noktada anlaşacağınız kişiler var yardım elleri uzanacak sizlere hı hı. yardım elleri uzanacak ama. Dedeniz yardım edecek ama babanız ama iş arkadaşınız ama patronunuz ama ilahi güçten bir değişim bir şeyler gelecek korkularınız gidecek sizin. Öyle borç içinde misin yoksa ne bileyim iflas ederim diye mi korkuyorsun bir korkuların var iş hayatınla alakalı bay bayan hepinize söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Ortak noktada anlaşmalar yapacaksınız bazı kişilerle. Korkularınızdan aranacaksınız aman Allah'ım o kadar güzel şeyler gelecek ki iş hayatınıza Eylül ayı içerisinde olacak bunlar hiç merak etmeyin 3. hafta itibariyle olacak sevgili arkadaşlar gelelim yengeç hayat yengeç burcunun yengeçlerim hayatım onlar benim yengeç burcunun aşk hayatına canlar hmm, şimdi benim sevgili yengeçlerim niye böyle olmuş benim sevgili yengeçlerimin adında E harfi olanlar, bayağı biraz sıkıntıdasınız. B harfi olanlar, sizler de sıkıntıdasınız. A harfi, L harfi, H harfi olanlar, aşk hayatıyla alakalı, iş hayatlarıyla alakalı biraz sıkıntıları var. Bayağı bayağı bir sıkıntı içindeler. Harfleriniz de dev gibi çok büyük çıkmış canlar. Atlatacaksınız ama çoğu gitmiş azı kalmış. Merak etmeyin, sıralanmışsınız, yukarıya doğru gidiyorsunuz. Hiç merak etmeyin öyle biraz E aşağıda biraz E aşağıda kalmış ama o da atlatır o da atlatır. Birileri tutacak elinizden sizin. Sevgili arkadaşlarım güzel insanlar sıkmayın canınızı ya. Şimdi şöyle bir şey var. Burada benim gördüğüm bazı yengeç arkadaşlarım cinsiyeti önemli mi bilmiyorum ama söylemeyeceğim genel olduğu için. Bazı yengeç arkadaşlarım nasıl diyeyim böyle ex partnerlerini kaybetmekten çok korkuyorlar ex partner diyorum bakın eski eş olabilir eski sevgili olabilir eski kız arkadaş olabilir eski erkek arkadaşınız olabilir onu tekrar sahiplenmek istiyorsunuz onu kaybetmekten tamamen korkuyorsunuz bir mücadele içindesiniz hatta Affınıza sığınıyorum. Böyle bir küçük çaplı beyaz yalan deriz yani ya, biz küçük çaplı böyle beyaz yalan uydurmak isteyen yengeç kardeşlerimi bile gördüm burada. Neyse olabilir olabilir. Tekrar karşı tarafı kendinize çekmek için ama şunu da söylemek durumundayım. Siz bunu yaparken canlarım benim siz bunu yaparken karşınızdaki partner bilmiyorum sizin açınızda görebiliyor musunuz? Bakın. Çocuğunuz var veya yok. Burada var çıkmış. Çocuğu olmayan yengeçlerimiz de olabilir. Siz çocuğun elinden tutmuşsunuz veya çocukların elinden tutmuşsunuz. Partnere doğru gitmeye çalışırken partner ellerini arkasına bağlamış. Bu insan kaybetmeye korktuğunuz bu ekser kimse arkasını dönmüş tabana kuvvet gitmeye çalışıyor. Onu da söyleyeyim yani sizin gibi düşünmüyor. Yani siz düşüncede değil bu insan. Yani siz onu tekrar geriye kazanmak istiyorsunuz da o o düşüncede değil. Genel olarak enerjiye bakıldığında 4 boyutlu çıkmış sizin enerjicanlar ya. Dileğiniz kabul olmuş. Aynen bakın. Koyun da çıkmış burada dilek kabulü var. Sürprizli haberler alacaksınız. Çok güzel. Sessizlik var. Böyle bir durgunluk oluşacak sizin enerjinizde. Zaman zaman Eylül ayı içerisinde benim güzel yengeççiklerim bazılarınız ama hepinize söylemiyorum niye böyle neden ben mahrumum gibi böyle bir anda saçma bir duyguya kapılacak bazı arkadaşlarım neden ben maddiyattan mahrumum neden ben mutluluktan mahrumum gibi düşünceye kapılacak böyle bir gel gitleriniz oluşacak sizin genel enerji olarak ama üç parça mükemmel çıkmış. Güzel iletişim artışlarınız var sizin sürprizli gelişmeler var dilek kabulünüz var var da var harikasınız valla güzel süper bayanlar sevgili yengeç bayanları bazılarınız eylül ayı içerisinde kaderini değiştirmek isteyecek Evet kader ya ben bu kaderden memnun değilim bu kader değişsin diyeceksiniz yengeç beyleri ise hedef belirlemeye çalışacaklar yani böyle mi gitsem böyle mi gitsem ki gibi bu mu hayırlı olur bu mu hayırlı olur gibi düşünceli olurken yengeç bayanları bu kadar değişmeli artık bu tabak değişmeli ben farklı bir tabak istiyorum diyecekler böyle bir şeysiniz sevgili arkadaşlarım maddi olarak yardımlar gelecek evini yuvasını seven arkadaşlarım var çok güzel güzel güzel haberler alacaksınız maddi yardımlar da göreceksiniz sevgili canlarım benim Nasıl diyeyim ya böyle güzel bir inişler var çıkışlar var ama bir sürprizler de var yani sevgili yengeçler narin yengeçler bir, bir sürprizler bir şeyler gelecek size bir sürprizli bir şeyler gelecek bakın dileğiniz de kabul olmuş sizin canlarım benim ya hem koyun çıkıyor düşünün arkasında da küçük de olsa bir deve çıkıyor düşünün ya biraz küçük ama sabır istiyor sabır sabır hiç merak etmeyin. Biraz böyle sabır isteyen bir durumunuz var. Canlarım benim bakın sıkıntılarının da çoğu gitmiş durumda bakın iniyor. Artık iniyor şöyle bir bakalım. Balıklar kıvrılmış görüyor musunuz? Sevgili narin yengeçlerim kısmetler geliyor dışarıdan siz hiç merak etmeyin. Gelecek ben size şunu söyleyeyim. Aa, çok güzel barışlarınız çıkmış banklarda oturuyorsunuz. Çoluk çocuk çok güzel tertemiz. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size zaten fincanla da çıkan. Koyun da durumu ortaya getirmiştir. Bakın burada çok ilginç bir şey var. Sevgili Nari Yengeçlerim, evren tarafından korunuyorsunuz siz. Bakın bu çok önemli. Sizi ben korumuşum veya dışarıdaki vatandaş korumuş. İnanın bunun hiç önemi yok. Eşiniz korumuş, anne baba korumuş. Bunun da hiç önemi yok. Önemli olan evren koruyacak, evren ya böyle bir şey ya sizi evren koruyor. Bir şeyler bir mistik güç denilen şeyler gözle görülmeye bir şeyler sizi koruyor. Köklü adımlar atacaksınız siz. Sevgili arkadaşlar o kadar çift çift halde çıkmışsınız ki ortak anlaşmalar çok çıkmış sizde. Hep kafa kafaya verilmiş burada bakın. Karaltı artık aşağıya iniyor. Sıkıntılar aşağıya iniyor. Aman Allah'ım böyle bir şey yok şöyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım 57 gün sonra daha da güzel yere doğru gideceksiniz sevgili yengeçler daha da bir şey söylemiyorum bakın feraha doğru gidiyorsunuz 57 gün sonra şu sıkıntılarda indiyan aşağıya balıklarınız zaten kıvrılmış burada da başlar kıvrılmış durumda sizi sıkıntıya sokanlar hop, yandan yandan aşağıya inerken 57 gün sonra tamamen güzel yere doğru gideceksiniz ve bu 57'nin yanında kalplerde çıkmış. Ya aşk hayatınız da güzel yere doğru gidecek sizin. Sevgili narin yengeçlerim benim. Bakın sıkıntılar artık gidiyor. Çift çift banklarda oturuyorsunuz resmen. Ailecek, sevdiklerinizle, sevgililerinizle birlikte ferahlığa doğru gidiyorsunuz ya. Ya evren korumasındasınız siz ya. Vallahi evren koruyor sizi. Böyle bir şey var mı? Köklü kuruluşlar yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Çok güzel köklü kuruluşlar yapacaksınız. Güzel sürprizli temiz haberleriniz var. Eylül ayı içerisinde sizleri seviyorum bozulmasın. Bozulmasın sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakalım birkaç tanecik açalım. Ay, bakın destenin altında görüyor musunuz? Seviliyorsunuz. Efendim seviliyorsunuz. Yardım elleri uzanacak sizlere. Çok güzel maddi manevi yardım elleri uzanacak. Sadece arada bazen naneler çıkabilir bakın güven de var çok güzel sağlam arada mutlaka genel yorum olduğu için para yardımları göreceksiniz güzel haberler alacaksınız benim narin yengeçlerim iş hayatında bakın ne güzel karşılıklı enerjiler var anlaşmalar var yalana dolana dikkat dolan mutlaka olur ama siz kurtulacaksınız o yalancılardan sizler kurtulacaksınız niçin sizi fakirliğe itmemeleri için iş hayatı bu. Bitti. İnanmayacaksınız. Yalancıya dolancıya inanç yok. Aşk hayatınız. Yıldız gibi parlıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Geçmiş bitiyor. Yeniden doğuş geliyor. Ölüm kartını çok severim. Kötü kart değildir haberiniz olsun. Sevgili narin yengeçlerim benim. Tamam. Hak ettiğinizde aldınız zaten. Efendim iş hayatı. Aşk hayatı, sağlık durumu. Şöyle çekeyim ki kartlarınızı da rahatlıkla görün sevgili arkadaşlar. Bakın iş hayatında her şey iyiye gidiyor. Hem güçlü karaktersiniz hem güçlü karakterlerle beraber çalışıyorsunuz. Çünkü ortak nokta anlaşmalarımız çok çıkmış. Yardım elleri uzanıyor sizlere sevgili narin yengeçler. Tabii ki arada mutlaka böyle üç kağıtçılar, yalancılar, dolancılar mutlaka çıkacaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Gözünüzü dört açacaksınız. Onlardan sıyrılacaksınız. Dünya kadar mutlu olmak için, fakirliğe düşmemek için onların bu verasını yemeyeceksiniz. Sevgili narin yengeçlerim bandajlardan sıyrılacaksınız. Kimlerden? Üç kağıtçılardan. Bitti. Yıldız gibi parlamak için planlar yapıyor benim narin yengeçlerim. Özellikle de. Yengeçlerim yapıyor görüldüğü fincanda ki bunu yapan da sizsiniz. Niçin? Yeniden aşk hayatınızda ama ev hayatınızda ama sevgilisinizde sevgilinizde ama eksilerinizi hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Bakın planlar yapıyorsunuz. Niçin? Geçmişin olumsuzluğu bitsin artık yeniden doğalım. Yeniden birliktelik olalım. Yeniden birliktelik kuralım veya yeniden birlikte olalım. Fark etmiyor zaten sürprizli gelişmeler çıkmış sizde çok güzel o da çok güzel harika harika harika da tabii istemeyenler de var onu da söyleyeyim az önce söyledim zaten şimdi bazı yengeç arkadaşlarım ex partnerlerini kaybetmekten korkanlar var karşı taraf istemiyor buna yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlarım isteyenler de var onu da söyleyeyim çünkü genel bu bir de böyle de bir şey var sevgili arkadaşlar maddi olarak fena değilsiniz Hatta güzel haberler ve yardımlar alacaksınız. Gelelim sağlığa. Belki muayene oldunuz, testlerden geçtiniz. Bakın burada bekliyorsunuz. Ya da kilonuz vardı, spora başladınız. Ya emeğimin karşılığını alamadım, hala der bu kartımız. Alacaksın güzel kardeşim. Bak, hak ettiğini alma geldi ikinci etapta. Benim narin yengeçim. Ameliyat mı olacaksın? Hakkını alacaksın. Tedavi mi görüyorsun? Bekliyorsun. Alacaksın spora mı başladın sağlığınla alakalı ne istiyorsan ne yaptınsa bak sana evren hak ettiğini verecek hiç merak etme sağlıkta mükemmel çıktı sizde hiç merak etmeyin arkadaşlar her zaman söylüyorum yoğun bakımda yatanlar hastanede ağır vaziyette olanlar onları saymıyoruz onlar Allah'ta böyle bizim gibi ilahiyat tutanlar içindir bu aynen gördüğünüz gibi sağlıkta mükemmel çıktı Aşkta da mükemmel çıktı biraz şurada dalavere var ama kurtulacaksınız hiç sıkıntı yok güzel çıktı güzel güzel sürprizli haberler alacaksınız derken ay çok güzel melek ne diyor şu güzelliğin üstüne lütfen dua et diyor narin yengeç dua et lütfen meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil ne dedim ben az önce Evren tarafından korunmuyorsunuz ya. Daha ne olsun? Bunun üstüne dua et diyor. Dua. Daha iyi olsun diyor. Daha iyi olması için lütfen dua et. Narin yengeç diyor. Öyle hemen salı verme diyor. Bitti. Ben daha ne diyeyim? Ah benim yengeçlerim. Güzel insanlar. Güzellikler size doğru geliyor. Hadi bakalım. Evet yengeç arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma da aboneliği bekliyorum. Buraya da benim olduğum her yere sizleri bekliyorum güzel insanlar. Benden kurtuluş yok. Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımız buraya kadardır. Her şey gönlünüzce olsun. Kötülerden bir an önce kurtulup şöyle yıldız gibi parlayıp muradınıza ermeniz dileğiyle keyreceksiniz de zaten. Çünkü koyunlar, develer çıkmış sizde çok güzel. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum güzel insanlar.